God of War çıktı bu hafta, PC'e çıktı, daha önce PlayStation 4'te vardı, PlayStation 5'te de vardı, eğer benim balık avzam beni yanıltmıyorsa, çok iyi notlar aldı, oyun teknik açıdan çok geliştirilmiş, üzerine çok uğraşılmış, bir sürü yeni yeni özellik getirilmiş, genel olarak çok iyi tepkiler aldı. Ben PlayStation 4'te oynamıştım çok güzeldi zaten PlayStation almamın nedenlerinden biri de oydu tabi PlayStation 5'te veya PC'de daha oynama fırsatı yakalayamadım ee, ama genel olarak güzel görünüyor, ee, hoş görünüyor, ee, güzel iş çıkarmışlar gibi ee, Tabii bunu sadece bir PC portu veya bir remastered veya bir yeniden biçim verme gibi bir şey görmemek lazım ee, çünkü sıfırdan inşa ettikleri çok fazla şey oluyor böyle durumlarda ee, yani bir Sunrise Definitive Edition gibi veya ay bir, şu kaplamaları bir şey yapalım gibi değil. Ee, çok fazla şeyi yeniden inşa ediyorlar veya bazı şeyleri sıfırdan e, yeni yeni inşa ediyorlar. Ee, bazı özellikler gerekiyor işte çözünürlük genişliyor daha fazla sahneyi görmesi gerekiyor kameranın öyle olunca e, sadece okey her şeyi bir yüksek çözünürlük yapalım da o, o iyidir e, olmuyor. Ee, ...yeni yeni animasyonlar eklemeleri gerekiyor, yeni içerikler getirmeleri gerekiyor, onu da getirmişler. Ee, gayet güzel tepkiler aldı, her şey iyiydi. Ee, yani bu biraz da güzel bir hamle bu, çünkü daha fazla kişiyi God of War'a bağlayıp... ona sonra e, God of War Ragnarok yıl içinde çıkacak, insanlara onu bekletmeleri... E, ...ona doğru bir e, akış sağlamaları iyi yani. E, God of War Ragnarok yine PlayStation 4 ve 5'e gelecek. ...PC için daha e, bir şey yok. E, bu da böyleydi. E, şimdi bam diye ben haberden geldim Çünkü biraz daha heyecanlandığım bir haberdi. E, haberlerin devamında da biraz daha heyecanlıyım ama bu ne? E, her hafta eğer ortaya karışık yapmıyorsak ben gündemi sizin karşısına çıkacağım. Bu şekilde yorulmayacağım. E, değerlendireceğim. Bir şeyler anlatacağız. Bir konuşacağız. E, Pazartesileri böyle olacak. Geçen hafta neler olduğu gibisinden. Geçen haftanın menüsü gibi... E, Şuan an şeyi... Okey tamam. Her <gülüyor> şey yolundaymış. Ses seviyelerini kontrol ettim. Ben Ragnarok'tan çok... Bunu yine ortaya karışıkta da konuşmuştuk. Sofra adlı bir kanal var orada. Bu içerikleri çıkarıyoruz. Orada da bundan bahsetmiştim ama Ragnarok'tan çok bir beklentim yok. Yani çok büyük beklentim yok değil, Kö dediğim kötü bir oyun olacak demiyorum. Ama God of War'un e, 2018 çıkıştı ve şu anda PC'ye çıkan e, God of War'un başarısını yakalayacağını düşünmüyorum. En azından içerik açısından belki satışlar açısından satışlar açısından kesinlikle yakalar da. E, çünkü biraz bana bazı şeyler dağınık olacakmış gibi geliyor. Umarım yanılırım, umarım birisi beni yamultur ve der ki hayır sen haksızdın bakın böyle oldu. Umarım öyle olur. E, öyle olursa biz de daha e, fazla keyif alırız e, bu içerikten. Bakalım Ragnarok çıksın. Ben PC çıkarsa oynarız, başka bir şey olursa PlayStation'dan belki bir şekilde bir şeyler yaparız. Ee, zaman gösterecek onu. Microsoft 2020'de Xbox One üretimini durdurmuş. Xbox One geçen e, neslin e, şeyiydi, e, cihazıydı. E, son nesile, yani şu anki e, nesile odaklanacaklarını söylediler. Odak odaklandıklarını söylediler. Yani Xbox e, Series X ve Series S'lere odaklanıyorlar. Ee, yeni çıkan oyunlar e, yine eski cihazlara da geliyor olacak çünkü bir crossplay destekliyor ee, Microsoft ya da Xbox üretimi. Ee, şimdi bu da mantıklı. Hani crossplay zaten mantıklı. Ee, ama şey de çok mantıklı. Eski üretimi durdurmaları da mantıklı. Çünkü zaten Xbox'un yeni nesli daha hızlı sattı. Daha fazla sattı. En başarılı çıkış yapan nesil oldu. Evet güzel bir şey. Tabii bunda Game Pass'in de faydası vardır illaki. Yeni işte hizmet bazlı e, anlayıştır diyeyim, yaklaşımları diyeyim. E, bu da bayağı başarılıydı. Belki bunu da biraz daha faydasını görmüşlerdir veya işte Bethesda satan zaten aldılar ettiler. Biraz daha eksklusif oyun çıkacak belki oradan bir PlayStation Sony yaklaşımı vardır. E, ama sonuç olarak son Xbox'un son nesli daha iyi bir e, satış performansı göstermiş. Ki bizim için de güzel bir şey. Ee, Microsoft gibi kaynakları e, bol bir firma. Çok böyle para peşinde koşacağım diye e, tüketicilerinin, oyuncularının e, ağzını burnunu tükürmez. Yani ne diyeyim daha kötü kötü kelimeler kullanasım geliyor bu noktada ama yapmıyorlar yani. Bunu yapmıyorlar. Çünkü zaten paraları var. Bu güzel bir şey. Ha, Sony ise tam tersini yapıyor şu an. Yani tam tersini yapıyor dedim. Ee, sen tüketicisine... ...bilmem ne gibi davranmıyor da. Ee, PlayStation 5 eksikliği var şu an markette. Yani genel olarak yeni nesil konsolların eksikliği var çünkü bir... E, ...çok fazla talep var. Herkes istiyor, alıyor. Ve ee, de iki herkes istiyor ama alamıyor çünkü e, piyasada zaten bir şey var. Ee, ne, ne, neydi? İletiken, iletiken galiba doğru ki ilme. Bir iletiken sıkıntısı var. Ee, şu an o kadar fazla iletken e, çıkarılanmıyor veya talepleri karşılayamıyor. Bunda pandeminin de etkisi var tabi ki. E, tabii bir yandan şeyler de var. Scalpers dediğimiz e, kara borsacılar da var. Onlar böyle önceden topluyorlar bütün e, konsolları, yeni çıkan cihazları. Sonradan daha da yüksek fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Şu an bunun önüne nasıl geçecekler? Biraz e, çözüm bu olmalı, Çözüm buna bir çözüm bulmaya çalışılmalı. Çünkü en büyük problemlerden biri bu. Diğerleri bir şekilde çözülür yani. Pandemi biter bitmez veya bir şekilde um, o lojistikleri çözerler, bir şekilde hal ederler ama bu kara borsa olayını iyice çözmeleri lazım. Şimdi GDC ödülleri açıklandı. GDC ödülleri neyi bu arada? Um, biliyorsunuz um, her yılın sonunda bir Game Awards oluyor oyun ödülleri. Bu biraz daha... Um, Biraz daha gösteriş oluyor, sunum daha iyi oluyor, daha göz önünde oluyor, genel olarak medyanın ilgisini çekiyor, e, kitlelere hitap edebiliyor. E, bu sene 3.5 saatte Game Awards. E, bu Game Awards değil. Ama bu artık en teknik e, olarak prestijli e, ödül diyeyim. Oyun dünyasından nasıl bir cümle kurdum ben bilmiyorum. E, oyun dünyasının e, teknik açıdan en prestijli ödülleri diyebiliriz sanırım. E, Game Developers Choice Awards şey bu oyun yapımcıları, oyun geliştiricileri biraz daha işin içinde oluyor. Daha fazla uzman olan insanlar için içinde oluyor. O yüzden bir taraf işte oyunları daha çok medyanın önüne çıkarırken bir diğer taraf artık oyunları çok daha oyunlara çok daha nesnel bir açıdan yaklaşabiliyor. Çok daha tarafsız bir şekilde yaklaşabiliyor. Ve oyunların gerçekten belki biraz daha hak ettiği taraflarını ortaya çıkarabiliyor. Şimdi ben bunların hepsinin üzerinden geçmeyeceğim çünkü video bitmez o zaman. Ee, ama ben kendi e, alanıma biraz daha yakın olanları e, şey yapacağım. E, üzerine durmak istiyorum. En iyi anlatı. E, en iyi hikaye, en iyi narratif olarak geçiyor. Hikaye derken tabii bunu şey olarak anlamayın. Her yerde bir e, bir sinematik, her yerde bir diyalog olması gerekmiyor. Ama buradakilerin büyük, çok büyük kısmı öyle. Marvel'ın Guardians of the Galaxy'si. Şimdi ben bunu oynamadım ama hakkında çok iyi şeyler duydum. Tabii insanlar bir şey diyor bakın Marvel'ın Avengers'ı çıktı çok kötü bir oyundu diye evet öyleydi ama şu oyundan biraz daha anlaşılıyor ki bu biraz daha sanki bu oyunları yapan firma biraz daha böyle sanki tekli oyun single player e, yapan bir firma. En azından onu yapmaya daha fazla eğilimli bir firma e, çünkü Guardians of the Galaxy güzel bir çıkış yaptı başarılı bir oyunmuş. Ee, ki bunun hakkında daha fazla yapıp, yorum yapabilmek isterim ama oynamadım. O yüzden çok fazla yorum yapmam çok şey olmaz. Bunlar adaylıklar. Ee, bu, bunlar adaylıklar, daha ödül falan yok. Ee, bahar'da olacak galiba. Ee, veya belki kışın sonu, bahar başı veya bahar öyle bir şey var. Yaz gelmeden yapacaklarına verebileceğim en tarif tarih bu. Daha sonra yine konuşuruz tabi. Deathloop yine oynamadım ama çok göze çarpan bir oyun. Çünkü sürekli bir e, döngüye alıyor oyuncu. E, FPS biraz daha Dishonored gibi biraz daha Immersive Sim havasında e, bir döngü oyunu. Zaten isminden anlaşılacağı gibi. Ölüm döngüsü demek. E, bu çok fazla şey sunuyor. E, yani de, bu oyunun çok, anlatısının hikayesinin o kadar övüldüğünü duymadım. Ama... E, bu Immersive Sim. Yani ben şimdi benim bir hedefim var. Benim net bir hedefim var. Onu yapmak için bir sürü yolum var. Bunları kullanacağım. Bunlardan birini kullanacağım. Veya kafama göre ilerleyeceğim Yaklaşma bölümlerin kendi içinde. Normalde linear bir oyun oluyor. Ama o linear akışın her bir bölümün içinde kendi yolunuzu seçebiliyorsunuz. Bölümün sonra nasıl yaklaşacağınızı, nasıl ulaşacağınızı seçebiliyorsunuz. Arkane Studio. Battlestar'ın altındaki Arkane Studio genelde. ...bunda çok iyi oluyor. Prey, Dishonored falan bu oyunları çok iyi yapıyorlar. Deathloop da böyle bir oyun. Ama dediğim gibi, hikayesini öldüğünü duymadım. Yine de kendisini ölüm üzerinden döngüye alan bir Immersive Sim. Çok ilgi de bir challenge, aslında bir zorluk da şey yapıyor. O yüzden burada bir anlatı üzerinden de... ...güzel yenilikler getirmiş olabilir. It Takes Two. It Takes Two'yu ben oynamadım. Çok övüldüğünü duydum. It Takes Two sayarım Game Awards'da yılın oyunu ödülünü de kazandı. O yüzden çok dikkat çekiyor. Ben çok oynamadım. Çok yorum yapmayacağım. Psychonauts 2. Psychonauts 2'yi birazcık oynadım. Psychonauts 2'nin tatlı bir atmosferi var. Tatlı bir havası var. Hikayesi var. Sonuna kadar oynamadım. Bana yetecek kadar oynadım. Çok o bana... ...hitap eden bir yapısı yoktu ama etkileyici bir yapısı vardı. Ee, hikayesi biraz daha... <gülüyor> nasıl izah etsem bunu? Biraz daha... ...absürt ve psikolojik. Ya böyle çok fazla metafor kullanıyor, çok fazla şey kullanıyor, biraz... ...kafalar uçuyor yani oyun oynarken. Ama güzel bir akışı var. Eğer böyle tatlış şeyleri seviyorsanız... ...oynayabilirsiniz ama önceden uyarayım, bazı hassas konuların üzerine dokunuyor. Yani çok sert şeyler yok ee, ama çok hassas konuların oyun içinde geçtiğini çok göreceksiniz. Unpacking, Unpacking çok e, tatlı görünen bir oyundu. Ee, tamamen e, işte bir takım eşyaları odanın içinde belirli yerleri geliştirmenle falan alakalıydı. Ee, burada en iyi anlatıya daha dahil edilmiş. Bunun üzerinden bir şeyler anlatmışlarsa tabii ki dahil edilmedi. Çünkü bu bir e, iki anlatımı açısından yenilik getirmiş demek, farklı bir şeyler denemiş denmesi demek. Çok, ...çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Böyle bir... E, ...durum var. Ya şey olmalı zaten. Yani... ...sürekli bir... ...dialog, sinematik... E, ...arka tarafta bir... ...anlatıcı üzerinden bir hikaye anlatmak yerine... ...bunlar okey. Bunlar çok... E, ...tamam bunlar çok uygun. Bunlar da yapılabilir. E, ama bunların dışında farklı farklı şeyleri... ...deneyen oyunlarda da bu adaylıklarda... ...en azından yer verilmeli ki öne çıksın. E, çünkü hikaye anlatımı oyunlarda biraz... E, ...tek düze kalabiliyor. insanlar. ...bir hikaye anlatımının oyunlardan ne kadar ileriye gidebileceğini, ne kadar uçup kaçabileceğini e, görmeli. Çünkü çok eni sonu yok yani, çok güzel şeyler ortaya çıkar yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. bunlar görmek de güzel. Bunlar en iyi anlatı ödülleriydi. Bu arada arada şey de vermek istiyorum, bu ödül töreniyle birlikte bir de bundan önce e, Indie Games Festival ödülleri var, IGF ödülleri. E, bunlar da aslında yine e, benzer kadrolar tarafından bağımsız oyunlara verilen ödüller. Bunları buraya dahil etmedim, benim gibi çok kalabalık olmasını istemiyorum. Üç adaylık daha var zaten, onları da az çok şey yapacağız. Ama bunlarda da bakabilirsiniz isterseniz. Ee, Twitter'da genelde hepsini paylaşıyorlar. En iyi tasarım. Ee, It Takes Two var, yine e, iki kişinin co olarak oynadığı bir oyun. Her bir durum için ayrı bir e, mekanik oynanış e, falan bulmaya çalışmışlar, o yüzden anlayabiliyorum. Psychonauts 2'nin çok güzel bir e, akışı var, sadece hikaye ve hava olarak e, değil. E, oyunun kendisi de akıyor. Oynuyorsunuz yani. Oyun oynatıyor. Ki önemli olan da bu az çok. Oyunun kendisini oynatmaya devam etmesi. E, Hello Infinite. Bunun multiplayer'ını oynadım. Yani her şey harikaydı, güzeldi. Uzun zamanlar bu kadar e, kaliteli bir multiplayer FPS oynamamıştım. E, single player'ını oynamadım. Belki single player'dan şey yapıyordur burada ama... E, ...nasıl buraya girdiğini anlayabiliyorum. Yine Deathloop var. Baştan dediğim gibi ölüm üzerine odaklı, e, bir ölüm dönküsü üzerine odaklı... Bir Immersive Sim her türlü buraya girebilmeli, hani doğru düzgün yapabilmişlerse her türlü buraya girmeli. Ama sanırım çok fazla teknik hata, tamam mı varmış, böyle bir şeyler falan duymuştum o yüzden emin değilim. Çok merak ediyorum aslında Deathloop'u. Hiç oynamasam bile böyle bir şeyleri izlemek lazım. Inscription, Inscription'ı çok duydum. Çok da aslında kendini göstermiş bu oyun, YouTube orada burada. Bir bakılması lazım, biraz daha karanlık ve havaya sahip bu oyun. Biraz daha böyle kafaları yakmaya çalışan bir oyun. Ee, güzel güzel trickler uygulayan bir oyun. Ben de bunu oynamak istiyorum. Geldik en iyi çıkışa. En iyi çıkış yapan e, bağımsız oyun demek. Yani bir bağımsız bir ekip var. Ee, bağım, yani, bağımsız bir ekip dediğim çok böyle bir büyük bir şirketin parçası olmayan bir ekipten bahsediyorum. Ee, bir takım insanlar bir araya gelmiş ekip kurmuşlar ve ilk oyunlarını çıkarıyorlar gibi. Ee, bu da onun şeyi. En iyi çıkışı yapan ekip ve oyunları aslında ödül neyse. *Kenna Bridge of Spirits* *Kenna Bridge of Spirits* yine Game Awards'a en iyi e, sanat şeyini mi kazanmıştı? En iyi bağımsız oyun mı kazanmıştı, bir şeyler olmuştu, çok öne çıkmıştı. Burada da e, yine öne çıkması olası. Ama *Valheim* var. *Valheim* da çok güçlü bir oyun. Övül övüle bitiremedi. Çok sağlam da bir satış performansı yakalamıştı. E, şey olabilir, güzel şeyler olabilir. Wildermyth, Artful Escape ve ben bunların hiçbirini oynamadım. Keşke oynayabilsem. Çünkü aslında kend <gülüyor> kendi oyunumuzda bir gün bu adayların içinde oyunumuzun da bir gün bu adayların içinde temsil edildiğini görmek istiyorum. umarım bir gün burada oluruz. o yüzden bunları oynamak istiyorum aslında ama bir türlü fırsatım olmadı ve onların olmadı. Wildermyth, Artful Escape. Artful Escape çok güzel bir oyun, çok ilginç bir oyundu. Biraz böyle bir müzikal ve görsel öğeleri birleştirmişler. Ee, Sınarırım çok ilginçte bir anlatısı var. Sade ve ilginç bir anlatısı var. Ee, yine ben çok şey yapmadım. Bana göre değil. Sable hakkında çok bir bilgim yok. Wilder de çok duydum ama yine çok bir bilgim yok. Yılın oyunu. Ee, Game of the Year. Inscription var yine. Güzel bakın. Inscription bütün hepsinin arasından çıkıp buraya kendini yerleştirebilmiş. Forza Horizon 5 kesinlikle burada olmalı. Harika bir oyun. Çok güzel akıyor, çok güzel ilerliyor. Resident Evil Village çok kütleli bir oyun. Ee, yani bir yönüyle çok fazla öne çıkmasa da... Genel olarak kalitesi çok yukarıda alamasa da adaylı olmalı kesinlikle. En azından bunların arasında yine Deathloop var burada. Yani Deathloop öyle bir oyun ki sanki bunların hiçbirini kazanamayabilir de hepsine gerçekten adaylı da onaylanabilir gibi duruyor. Yani bir evet nasıl aday olduğunu görebiliyorsunuz. Ama yani kazanma ihtimaline belki oynamak istemezsiniz gibi bir durum. Yine It, It Takes Two tabi. Bu da şey Game of Thrones yılın oyununu kazandı burada da kazanabilir. Ya belki de kazanamaz. Belki Forza Horizon 5'e verecekler. Ama Forza Horizon 5'te de burada hiçbir yerde e, şey yapmadık. Forza Horizon 5'e ne vereceğiz? En iyi anlatayım vereceğiz? En iyi çıkışla vermesin. Yani ben kendime göre seçtim burada 4 tane adaylık. E, şeyde başka adaylıklarda da vardı Forza Horizon yanlış hatırlamıyorsam. E, Resident Evil Village e, güzel ama alamayabilir. Çünkü çok düz bir oyun biraz. Yani çok öyle yenilik şey falan yok. E, ama çok kaliteli bir oyun tabii ki. Kalitesinden şey yapamayız. Bunlar böyleydi. Ee, GDC adaylıkları böyleydi. Ee, dediğim gibi GDC biraz daha teknik bir ödül töreni. Yani teknik bir ödül töreni çık çıkıp orada bir sürü bilgi yığımı yapmayacaklar bize. Ee, ama adaylıkların e, seçimi ve de ödülülerin e, verilişi e, ödülü hak kazanan e, adayın değerlendirilmesi biraz daha e, daha teknik bir arka planı var diyelim. Poplarite e, yarışmasındansa biraz daha e, yetkin kişiler şey yapıyor bu noktada. Seçiyor. Ve geldik son haberimize. Ya daha, tabii ki daha fazla haber var ama hepsini buraya eklemek istemedim. E, eğer derseniz, ya bunu çok sonra da konuşabiliriz ya. De, e, eğer derseniz ki okey abi daha fazla haber şey yapabilirsin birazcık daha konuşup dinleyebiliriz falan derseniz. Ee, gelecek hafta daha fazla haber eklerim buraya. Daha fazla gündem maddemiz olur. Ee, derseniz ki ya azıcık fazla oldu sanki. Biraz daha e, kısalın derseniz bir, bir iki madde daha az şey yaparım. Onu lütfen yorumlarda belirtin. Take-Two'nun alımı. Şimdi Take-Two e, biliyorsunuz kocaman bir firma. Yani burada çok açıklama gerek var mı bilmiyorum ama yani GTA, Borderlands, Mafya, Bioshock, World, Hadesvan bunların hepsinin yayıncısı Take-Two. Kocaman bir firma, kendilerinin altında bir sürü stüdyo var. Bunların hepsi ayrı ayrı şey yapıyor. Hatta 2K de bunun altında. Oda spor oyunları, simülasyon oyunları, yarışma oyunları da yayınlıyor. Yani kocaman bir şey. Şimdi 2K konusunda çok yanılma payı vermeyeceğim kendimi ama yanılabilirim. Ee, neyse kocaman bir yayıncı yani. yani GTA ile tek başına yeter bu yayıncıyı kaldırmaya ki sadece o yok dediğim gibi. Ee, başka başka oyunlar da var. Böyle strateji oyunları da var. Ee, Stronghold Crusaders falan da var. Ee, kocaman bir yayıncı. Bunu kaç kere diyeceğim bilmiyorum. <gülüyor> ee, Zynga da bir mobil oyun yayıncısı. Oyuncu. Ee, o da çok büyük bir firma. Zynga'nın altında böyle bir sürü bir sürü stüdyol, kocaman başka başka şirketler var. Ee, o da sürekli mobil oyun duruyor. O da güzel e, şey yapıyor. Ee, Take-Two Zynga'yı 12.7 milyar dolara e, almış veya almak üzere böyle bir durumumuz var. Şimdi 12.7 milyar dolar kocam. Tabii çok büyük bir miktar. Yani inanılmaz bir miktar. Ama Zynga'nın altında kimler var? Ya benim burası da biraz ilginç e, geliyor çünkü isim tanıdık gelebilir çünkü bunlar e, sık sık habere, haberlere çıkan bir şeydi. E, genelde Türk oyun sektörüne çok yansıyan haberlerdi bunlar. E, bu bir mobil oyun yayıncısı ve e, yeni bir e, Türk oyun şirketi olan Rolik'e 180 milyon dolara satın almıştı. <gülüyor> bu büyük çok, çok büyük bir miktar. 180 milyon dolar e, ülkeye bu kadar para girdi demek 180 milyon dolar girdi demek. Gram Games 250 milyon dolara satın alındı Zinga tarafından yine e, e, Türkiye ile İstanbul'a bağlantısı olan bir şirket burada çalpan şey bir şirket ve bir diğeri de Peak 1.85 milyar dolara satın alınmıştı Zinga tarafından yani şunları topladığınız zaman rahat rahat iki geçiyor iki buçuk milyar dolara yaklaşıyor belki bir, bir ...2.25 yani anladın mı? 2-2.5 milyar dolara yaklaşıyor toplam bu satın alımın şeyi. take ee, Zinga'yı satın alması 12.7 milyar dolar. <gülüyor> İnanılmaz olaylar dönüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Microsoft'un Bethesda'yı satın alması 7-8 milyar dolar falandı. Ee, 7-8 milyar dolara mal olmuştu. Zinga o kadar büyük bir firma. Firmalar firması falan yani... Ula şey demiş gibi oldu, böyle kanlar kanı falan gibi oldu beyler bir böyle. Peki neler olacak? Şimdi <gülüyor> e, sorayım iyice boğazım kurdu. Neler olacak? Şöyle e, tekto mobil tarafına atılmak isteyebilir ki zaten elindeki firmaların bir kısmıyla bunu yapıyordu. Ee, ama yani e, Zynga ile birlikte artık mobil sektöre şöyle bir pençesini geçirmek istemiş olabilir. Ee, bu da güzel bir şey. Şeyi bilmiyorum tabii, Teekton'un arkasında yeni bir Çinli başka bir şirket var onu bilmiyorum da ee, mobil ya oyun sektörü genel olarak yavaş yavaş böyle e, konsolide oluyor, şey oluyor. E, ...tekilleşmeye başlıyor ve ayrık ayrık firmalar olmuyor. Şey gibi sanki böyle feodal sistemin yıkılışı gibi. Böyle artık bir feodal sistemden çok... ...Kontlar, e, Düklerden, Lordlardan çok artık böyle krallar ve imparatorlara doğru gidiyor gibiyiz. Bu biraz endişe verici çünkü e, bu şey demek. Yani yeni çıkan, piyasaya yeni çıkacak olan oyunlar... E, ...eğer buna müsaade eden çok şey bir sistem yoksa, onlara fırsat tanıyabilecek bir sistem yoksa ki zamanla böyle bir sistem olmayabilir veya belki bu büyük şirketler bu sistemlere fırsat tanıyabilir. Ee, ama zamanla şey sıkıntı olabilir bu küçük e, atılımcıların. <gülüyor> biz ailes. E, piyasada rekabet edilmesi çok zorlaşabilir ki zaten halihazırda çok zor, her yıl daha da zorlaşıyor. Bu büyüme ile birlikte bu büyük firmaların gittikçe bu güçlerin bir arada bir yerlerde toplanmasıyla birlikte bu gittikçe sıkıntı yaratabilir. Çünkü Mesela biz şu an korku oyunu yapıyoruz veya bir spor oyunu yapıyoruz veya bir şey oyunu yapıyoruz. Ee, onlar da bir oyun yapacak. Ee, onların her zaman bunu pazarlama için e, şeyleri olacak. Ellerin altına kaynaklar olacak. Rekabet etmek zorlaşabilir. Ha bu e, bağımsız oyunları öldürmez şey de yapabilir tam aksine. Herkesin iyice yaratıcı e, özgün yollar bulmasına da yardımcı olabilir. Hatta genelde böyle sıkışık e, durumlar, sıkışık şartlar çok e, böyle devrimci yeniliklerin e, yaratılmasından yol açıyor. E, çok büyük e, teknik e, yenilikler geliyor, inovasyonlar geliyor. E, güzel güzel şeyler de düşünülebilir aynı zamanda. Şimdi bu aynı zamanda da şu demek ki, bu dediğim gibi bu üç tane firma e, Türkiye'de çok etkin firmalar e, ve bu firmalar artık Tekton'un altında oluyor biliyorsunuz ya altında bunlar. Zinger'a Take Two'nun altında. Artı, yani tekto aslında Take Türkiye'de ayağı da olmuş oluyor. Ha bu tam olarak ne demek, nereye çıkabilir bilmiyorum ama ilginç bir detay. Yani bir, bir zihnin bir kışsında böylece durmasında fayda var. Yani şeyi bilin. okey artık yabancı büyük oyun firmalarının Türkiye'de de e, bir ayağı var. Ha bizde zaten e, oyun firmaları var. E, korku oyun yapan çok fazla... E, ekibimiz var, ekibimiz var. Bizim, bizden bahsetmiyorum, kendimizden bahsetmiyorum. Ekozofin senatlarını sadece bahsetmiyorum. Başka başka çok yetenekli, çok iyi ekipler de var. Çok iyi bağımsız yapımcılar da var. Aynı zamanda işte ne bileyim Ankara'da Tailworld falan var yani. Kocaman firma. O da büyük bir firma. Oyun dünyasında büyük dalgaları yaratan bir firma. Yani ilginç. Böyle e, çevre şartlarımız diyeyim giderek biraz daha karmaşık hale gelirken ee, ...aslında ülke biraz daha böyle belirli fırsatların içine doğru da itiliyor. Her şeye rağmen. Bu ilginç bir durum. Oyun sektörü özellikle böyle farklı farklı yerlere doğru gidiyor. Tabii sadece oyun sektörü değil, genel olarak e, dijital teknoloji diyeceğim. Dijital teknoloji e, alanlarında bir yerlere doğru gidiyoruz. Bir yerlere doğru gidiyoruz. Her şeye rağmen. Evet... Ee, geçen hafta bunlar oldu. Daha fazla da oldu tabi ama bunları e, sizlere aktaramadım. En azından bu video için bu kadarını e, konuşalım dedim. E, Derseniz ki daha fazlasını isteriz. Daha fazlasını konuşalım. E, gelecek haftaya daha fazla gündem maddesini eklerim buraya. Ya, buraya dedim. Daha fazla gündem maddesiyle e, önünüze çıkarım. Önünüze çıkarım dedim sanki siz bir... Meydan okumayı davet ediyorum şimdi çıkacaksınız abi oturacağız karşılıklı konuşacağız tartışacağız yani bakalım kim haklıymış falan. <gülüyor> Böyle eğer ortaya karışık yapmazsak ki ortaya karışık şeyini aşağıya koyarım onu yaptığımız kanalın linkini aşağıya koyarım açıklamada bulursunuz. Eğer onu yapmıyorsak ve de zaten onları instagram ve twitter'den paylaşıyorum oradan takip ediyorsanız az çok şey yaparsınız görürsünüz onu. Ortaya karışık yapmasak bu şekilde mi sizinle birlikte değerlendireceğim oyun sektörü gündemine. Ee, eğer derseniz ki ya şöyle bir korku tarafına da mı el atsan veya artık böyle bilmiyorum biraz daha şey taraflara da mı el atsan filmin film falan derseniz artık bana şey yaparsınız ha. Yani onu yorumlarda belirtirsiniz şu an oyun sektörüyle e, ilgili gündemi konuşuyoruz. zamanla bakarası neler yapabileceğimize. Yani öyle çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, birlikte bunlara konuşabildiğimiz için. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte. Mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.